Herkese merhaba hoş Hoşgeldiniz. Ben Emre. Bugün sizi böyle karşılıyorum. Sizlere şu ürünü tanıtmak istedim. Laneige'in Cream Skin Refiner. Toner, krem, hibrit ürünün. Bir de böyle disk şeklinde pedleri var. Kağıt maske de diyebiliriz. Böyle bölgesel uygulanıyor. Hemen açtım bir paket. Yüzüme şöyle uyguladım. Biraz sohbet ederken bunlar kalsın yüzümde. Daha derin bir nem sağlasın istedim. Hem de bunun içinden nasıl bir ürün çıkıyor? Kaç adet çıkıyor? Göstermiş olayım istedim size. İnanılmaz güzel bir nemlendirmesi var. Hassas ciltlerin e, her cilt tipine uygun. Özellikle hassas ciltler için. inanılmaz rahatlatıcı bir ürün. Bir ara e, içerik falan yakarım oraya da. Bugün makyaj videosu yapmak istiyorum. <gülüyor> Bu şunu elinize mutlaka açıyorum. İnanılmaz rahatlatıcı bir etkisi var. hemen... <gülüyor> alıyorum elime ve de kendisine bir gıt ben biliyorum. Aynamı da alayım. Evet ucumuz da düştü. Uygulamaya başlıyorum. Anne bakmaya gerek yok bir şey varken. Şu taraftan bakayım. Siz de görün istiyorum. Abarttım sanki biraz kuyucun sürme olayına Şimdi konuşurken ama neyse şöyle. Bitirelim kuyucun sürmeyi de artık ufaktan. <gülüyor> Saçımı da boyamışım. Görüyor musunuz? Bilmem sarı olmuş. Bir yerlerde kırmızı oldu. Hatırlamıyorum. Elim kırmızıydı. Saçımı şöyle bir yaptım. Komple kırmızıya boyandım. Bir kısım kırmızı, bir kısım sarı. Galatasaraylı olduğumu saçlarımdan anlayabilirsiniz. Ve de yanaklarımla devam edelim. Şu Koreliler çok light ürünler kullanıyorlar. Aldık sürdükleri zaman var mı yok mu anlamıyorsunuz. Ben de şimdi Kore'nin bir ürünüyle devam ediyorum. Espoan'ın likit havlığıyla. Koreliler aldıkları... Sürerken daha çok böyle şu şekilde uygulamayı seviyorlar. Ben aldık sürmeyi biçemiyorum. Komple kırmızı olabiliyorum. Ee, o yüzden çok zorlanmayacağım sanıyorum. Fırçayla yapacağım çünkü elimle dağıtması çok uzun sürüyor. Neredeyse gözlerinin altına kadar şuraya kadar sürüyorlar onlar. Tabii ben öyle yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Hemen tık, tık, tık şuralara sürdüm. Tam da elmacık kemiklerine sürdüm. Şimdi ben bunu böyle bırakacağım. Biraz sonra üzerinden birbiriyle geçip geçmeyeceğine karar veririm. Onlar çok parlak şeyler seviyorlar. Ama ben yine de abartmayayım. Şu renkle başlayayım. Bakınız böyle cilt tonuna yakın bir renkle hemen başlıyorum. Aynaya de bakmıyorum ama. Yani sonuçta bunu dağıtırken bakmasak da olur herhalde değil mi? Biraz sonra bakarım nasıl olsa. de şöyle bir açık pembeyle devam edelim. Mahvettim farı da bu arada içine böyle şeyini soktum, demiri soktum. Her neyse şu renge kullanıyorum. Şimdi şöyle yayalım. Diğer göze de aynısını yapacağım. Belki oraları hızlandırabilirim. Çünkü çok uzun olması gerekiyor. Bakınız. Şunu sürdüm. gözeden şekilde uyguladım. Tamamdır. Şimdi de patlatacağız gözleri arkadaşlar. Şimdi onlar böyle parıltıları, shimmig'leri, şeyleri çok seviyorlar. Gerçi o kadar aman aman bir parıltı değil. Şimdi bazı yeni ürünler çıktı. Onlar gerçekten parlıyor böyle. Onları da merak etmiyorum desem yalan olur. Şöyle gözümün her yerini pırıl pırıl yapacağım. Bakınız nasıl paryağını var. Rengi az önce göstermiş miydim hatırlamadığım için? Şu rengi sürüyorum dönüş. Kahverengi far süreceğim ben. Eyeliner olarak gözüme. Şuradan bir renk seçelim. Parıltılı bir renk seçelim mi? Ya da önce mat bir kahve seçelim. Siyaha yakın acı kahve diyebileceğimiz cinsten. Önce onu süreyim. Şöyle yapalım. Bakınız. Görünüyor mu? Şimdi de üzerine yanındaki şu tondan süreceğim. Bakınız. Şimdi ben bir daha üzerine e, pembe glitter, glitter yalnız pembe parlaklı tekrar süreceğim. Bu şeyi bir tık daha böyle karıştırayım blend olsun diye. Çünkü onlar parlaklık seviyorlar arkadaşlar. Ve de gözlerinin altına da hani genelde batım akajlarında Gözün altına koyu renkler kullanılır. Orada torbalar varsa gizlenir ya. İşte Koreli kardeşlerimiz tam tersini yapıyorlar. Gözlerinin altını patlatıyorlar. Ve ben burada yine bir ürün kullanacağım. Bakınız. E, etut House'u Maling Blink A-Stick e diye bir ürününü aldım. Sizinle birlikte açılışını yapalım. Gözümün altına süreceğim. Bakalım piyasko da olabilir. Yani aslında kalın olması dolayısıyla bu şekilde sürmek çok da doğru değil. Aa güzelmiş ya. Bakın. Yoğun bir uygulama yaptım görüntüsün diye. Net olarak. Şu gözümü de yapalım açısını. Sürümü çok rahat. Ne çok yağlı ne de çok böyle şey. Ne denir ona? Sert. Orta kıvam güzel yani. Rengi de böyle. Makyaj bitti. Sadece bir highlighter sürmek istiyorum. Biliyorsunuz Koreli kardeşlerimiz ee, ıslak bitişli makyajları seviyorlar. O kadar seviyorlar ki mat makyaj yapan Japonlara bile bu tarlak makyaj olayı, glass skin makyaj olayını aşıladılar resmen. Glass Skin'le ne kadar saçma değil mi? Can. Yani glass'ın anlamı bardak cam şeklinde çevirdiğin zaman Türkçe'ye. O yüzden biraz transparanımsı e, tenin kendi güzelliğini vurgulayan makyaj demek daha mı doğru olur sanki? E, chicken Translate vardı bir yere hatırlar mısınız? Bilmiyorum. Hani Chicken Translate tavuk çevirisi falan diye. Biraz böyle Glass Skin'i Türkçe'ye çevirmek Chicken Translate yapmak gibi oluyor sanki. Highlighter'ımı da sürüyorum şöyle bandıra bandıra. Ya bu arada bu highlighter'ı kaldırmışlar galiba piyasana. O kadar üzücü bir şey ki. O kadar seviyorum kendisini. Aşırı doğal. Bakın. Diğerine de sürelim Evet. Makyaj bitti sayılır. Ruj süreceğiz. Bir de ruj sürmeden önce şu kaş altına aydınlatma olayını yapalım. Onu da şununla yapacağım arkadaşlar. <gülüyor> Bobby Brown'ın çok sevdiğim kırmızı alt tonlu olan bir rujunu süreceğim. Üzerindeki serili de daha tatlı olacağını düşünüyorum. Aslında Koreliler rujlarını çok yoğun uygulamıyorlar. Onlar önce şöyle ruju bir kat sürüyorlar. Biliyorsunuz bir ara piyasada çift renkli rujlar vardı. Hala da var aslında akarsanız. Ee, iç tarafı koyu, dış tarafı açık. Koreliler öyle sürüyor. Şimdi ben de bunu parmağımla dağıtarak yapacağım ki çoğu da öyle yapıyor. Kendileri de öyle yapıyor. Hmm, ya dışına da sürdüm. Bir şey söyleyeyim mi? Bu olay çok riskli. Yani dışına açık içine koyu. Biraz saçma değil mi? Yani Neden biliyor musunuz? Ben ruju olabildiğince çok dış taraf tutmaya çalışıyorum. Çünkü dişime bulaşıyor. Ne yaparsam yapayım o ruj dişimde bir oluyor böyle. Ee, o yüzden benim için iç tarafı koyu yapmak biraz mantıksız. Ama Koreli kardeşlerimizi kırmıyorum. Ve de kendilerinin tarzında bir makyaj yapıyorum. Ve de makyajım bence gayet de güzel oldu. Şimdi tokamızı da çıkartalım. Şöyle giriş saçlı açalım. Hala makyajım bitti. Burada e, Koreli kardeşlerimizin yaptığı makyajlarda o ıslak, o muhteşem, mermer, porselen ciltleri var ya hepsi aslında o yaptıkları muhteşem cilt bakım ürünlerinden geçiyor. Yani e, insanlar güzel bir makyajın harika bir ciltten geçtiğinin farkındalar. E, mesela kağıt maskeyi çok düzenli yapıyorlar, her gün yapıyorlar gibi düşünün. Ama mesela bizim hayat rutinimizde, benim hayat rutinimde Özellikle şu aralar haftada bir yaparsam şükredebileceğim bir şekilde bir uygulama içerisindeyim. Ki pek çoğumuzun da aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Hem işe gidiyoruz, belki birileri ev yönetiyor, evlisinizdir, çocuklarınız vardır. Ancak yüzünüze bir kremi zor sürüyorsunuzdur falan. Biraz zor ama arada bir yapmakta fayda var. Hani her gün her gün yakın demiyorum da. En azından ayda bir kere bir kağıt maske yapın. Haftada bir kere yapabiliyorsanız yapın. Peelinginizi yapın. Mesela bazen yazıyorsunuz bana, işte benim cildim pütür pütür duruyor makyaj yapınca. O zaman güzel kardeşim peelingini yapıyorsun. Peeling senin cildinin arınmasını sağlıyor. Ha sana peeling yaptığın iyi gelmiyor mu? O zaman cildine uyan peelingi buluyorsun. Yani bu işler böyle. Buradan geçiyor. Azıcık cildinize bakacaksınız. Enden bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Aa burada like yapmayı, videomu beğenmeyi, lütfen yorum yapmayı ve de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.